Abi vizyonumuz için burada pusmuş herif ya. Hay hay. Hay hay. Hay. Ses tek var değil mi? ne var mı? tamam. ben takip et. Lag geliyor? Evet. Bir pit da don'tu. Da. Don'tu abi bir dakika. Bu Abi görüntü Basana, bus, emre bus. <Gülüyor> var bu var mı Tavuk? yok benim cesedimin orada vardır almıştım aldım attım ben arkadan geldim arabada ya. lan. Oh. Eko. Nasıl silah mı be? bu Anlaşıldı Manla Mavi değil onunla bir bakayım. Degil mi abi? Otopara, otopara. Hızlı güvene Koru okay. beni abi Hızlı hızlı plan hızlı plan Al hem zorlu Titi var bir tane, tane. Bitti mi? Köklü Titi de, de gördüm Short bende Short bende Kara göç Short bende <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi Ek çok iyi oldu Herkes silahlandı herhalde <gülüyor> pedao ya abi full <gülüyor> oldu açalım mı yine <gülüyor> ben atarım smo en son city'ye beklet City bekle. yok smok atmayacağım flash atacağım ben en azından birazdan sen at ben de ikinciyi patlatırım flashback flashback hızlı git hızlı git in indi kara lan düştü mü öldü galiba öldü galiba mi? Öğretim 내려요. 에키브. 프로링 플래시백. 프로링 플래시백. 카르밧, 카르밧. 프로링 파이어. 프로링 굿메이트. 카리오, 카리오. Arkaya baksana Arka Mira. Of, geldi ya. Her bakaya bakın dedim ama hepiniz oraya bakıyorsunuz. Aldı. Aldı, bak, gelin, hızlı bak, gelin. Kapamasak dolan derisine uğurunlar. Aldı, aldı da. Yok, almamış. Masır nerede oş adam vurdun lan? Arkanızda top diyorum adam. Beğenemedim ama. Ya. Adam be. Kötü girdim adam. 7. Kutu arkasında var. Kutu arkasında Azcan var. Kutu arkası loj. Bey girelim o zaman. Bey girelim devam edin geliyorum böyle. Beklik, beklik, temiz beklik. mi SMS SMS SMS SMS. Smoke. Hiza kapattığınız be. Kurun ağzı Emre, bomba langal... Tamam abi. Tamam 5'e basıp bombayı kurabilirsin sonra. Bombalama alanına gittiğimizde. Herhangi bir al. Geliyor flash. B2. B2 hala. kapat Dönmedi. Kar var, kar var. Abi bir kişi var orada. Nikçi var, iksi beylerde. Korun demek. Adamı çok güzelmiş ya. Seçmedi dur mesela. Ne yapacaksın şey? Ne, ne yapacaksın? Ne balacaksın? <gülüyor> Abi temiz orası. Bey'den dönmediler. Anne temiz. Shot geliyor, geliyor bir tane. 3'te, 3'te. <gülüyor> Kanka bekle bak. Shot, shot, shot, shot, shot aja Baso tut kalkacaksın be. Burgel. Bombayı kuramadım beyler. Gelme 5'e basınca. 5 E'ye e e e bas. Okey anladım. Bombayı en alta basacaksın. En alta basacaksın. E basacaksın. E değil lan. Ateşle E değil. Tamamdır. Bunlar da sabit karda bekleyemez. B hiç, geçmedi, B hiç geçmedi dönelim hala geçmedi hala geçmedi hala geçmedi koşun koşun, koşun doğru, doğru. Tünelden... Doğru. tünelden koşun ben, ben, ben A'ya bir ses geçti bir tane evet. tamam abi iki tane geçti iki mi girersiniz abi sizde Finisi yapalım. Kapıdan böyle zorunlu bombayı koyayım. Ramp Ampada Hem ovarphi var hem bir şey var. Mesela buradan gelebilir. S, S. Finalde geldi. Kaldı sen. Hola, esas, esas alza. Birim langa doğru info veriyor. Lanzi da, Lanzi da. Molaldılar. Lanız silah kutuyorsun. Yanlış silah, yanlış silah çektim. Yalandan, yayın, Yalandan açtım. yayın açtım Yayınlık gidiyor bu zaman Mıtır daha bir kere bana aslan 16 de paran var Ben bir şey yapmıyorum her şey kendi gelişiyor Eski bir beşilerdekiler kaldı be <Gülüyor> Abi ota aldım kaç evdir ota var ya <Gülüyor> Ama özürümü ki değiştirsin. <gülüyor> Şeypem yazdım lan. Göt. Buyur. Ya zorla mı gitti? <gülüyor> aynen zorla <aynen>. hangi kardeş kardeş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> senin başarın, senin başarın, senin 1B. 2B. 2B. Yok yok, sonra devam sonra. edin. Devam edin. <gülüyor> Lanık be abi gidin. Boşluk solda. da gidiyor. Hayır, durun. Fight. Arkadan gidin. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Doğruyorum bombayı <gülüyor> <Bumbayı. Arkadaşlar, gülüyor> Bu topu boşa gitti Benim mermi gitmez adamı biliyor musun? İlk sıktım yine üstüne sıktım adamım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kol kadar fazla 1 hala 1, hızlı gidin 1 kapatıyorum sitiyi <Gülüyor> ota var kral, ota var Hayır. Arkaya bakan var mı? Oradan gelmez leye vuruyoruz biz. Öğrenge dikkat et. Sizden şey. maksat. Oo. Silah <gülüyor> iyiymiş ha. Bu nasıl? Abi yanarız galiba. Oğlum ben bu bombayı kuramam. Abi E'ye bas. Abi E'ye bas lan. Planting Allah Allah. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Tünelde Lan çık şuraya. Lan çık şuraya. Aa hay! <gülüyor> <gülüyor> mı? Emin. Otomu ver mı? benim ya. Otomu <gülüyor> <Auto mu? Auto gülüyor> <auto mu> ver, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Vera <gülüyor> <Feren> neredesin abi? Buradayım. <gülüyor> abi böyle adete aşk olamaz ya. Aa, kaçar kanka pekuma bir tane. 5000 dolar söyledimizdeki maçı ne? Hem evet, de gördün mü? Islattın i̇şte ha? Abi Abi felaketle 1B <gülüyor> Diggle'dan B'ye 1B dönün Sitiyi kapatın geçin Ben atarım City'ye geçin Smokling kapıyı girin Devam devam helal. Beğendim çok attım çok attım. Topu öldüm be. Bir köşeye mısın? Bir köşeye. arkasına gir. Hah, tünele bak. Tünel geliyor. Tünel geliyor. Tamam tünel bakıyor. Tünel geldi. Mid oldu hiç bir? yediniz. 50 canım, canım var bunun ya. 4 canım var. Çözemeyebilir ay, ama. Daha paramız var kenarda. Ne güzel ekonomi oldu bu oyun. Abi bedava silah alıyorsunuz. İyi geçti abi hızlı gir. Lag'ı var var sen Emre. Eee. Tamam girelim Girene ya hoş ola. Girin, girin, girin. Short var bir. Yok. Tam şurken aldım. Short çalda. Güzel. Short'a razı kanki o adamın geldi ya shortıştık. Okey, anladım. Sight'da o bomba kurduğumuz yer. Tabi side'ına göre değişiyor. Info çok önemli kanka oyunda. İnfoda o adamı gördüğün yeri söylemen ya da öldürdüğü yeri söylemen. Anlaşıldı. Geliyor flash. Is out. Seri abi, seri. <gülüyor> Otopelinle konuşursun bu laf. Banyakta. Kat, kat. Havete. Niye şimdi mi kat? Sağ var, sağ var. Fayda olur, fayda olur. Oğlum. İlerleyin, Hızlı ilerle. Ota arkasına dikkat Utarkası edin. Altyazı M.K. Kurun abi. Buradan long. mi acaba? acaba? Geldi. Nerede? Ha? Long long long. Yalnız long 2 Tık tık Ola Adam vurdum diye böyle tık, tık yaptım Baktım ölmedi Buna drop atacaklar mı? Drop Hacan nisiyorsan söyle ya evet. Atılar herhalde de fazla, fazla flaş geldi kral adam yok mu? gel tarafa bak güzel abi hızlı çakal plan Şort geldi, şort geldi. Siz de gelmem, bakmayın. Şort temiz, şort temiz. mi geliyor, city geliyor? Yok, yok City'den var mı? sen misin? He, sen misin? Bizim base'de herhalde ya. Ya da böyle. Tamam, uzakta şunu Adam arkadan gidiyor Güzel B yok mu? Yok girelim girelim, yok girelim. Oh. Ben giriyor mu? Ben giriyor mu? Flaş atar Sikir Gel, geliyor Varçov şesende Varçov şesende oh, yine. Flashback. Bite bakın, bite bakın. Boş. Tam operatör. Hayır, yok. Profenim de yok. Acele 2 var Great. Güzel bomba Üçtüm <Gülüyor> be city. city Son City Short'a kur istersen Bomba uzaktan ha, bomba Kar sende. Karda bomba city. Güzel abi <Gülüyor> Eyvallah bana. Eyvallah bana. Eyvallah bana. Demek ki hal. Demek ki olmayınca... Olmayınca... Info vereceğim devam edin. Hal sonlayınca bak no. düşükler geldi. Yok şeyden Yok. kaynak. şeyden kaynak. Erat. Erat. hızlı git. Tam bir daha yandı. Ben de yanıyorum sandım. 2 ve hala Sight var bir tane, bir şey, tane şey, e, mar, şey, e, mar container arkasında Gidin abi arkaya bakıyorum ben beklemiyorum Ah yedim ah, ya Ah yedim ya Mar uçvarların <gülüyor> <gülüyor> öldün mü <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kabak gibi kaldım ortada <gülüyor> Tam yeter mi? Buradan çeviremez yani. herhalde. İlaçmalar var. İlaçma çok soğuk, o da çok abi, alayım da. Hadi başlayalım lan. <gülüyor> gelin gelin. Long mu bit mi? Long başlayalım abi. E, İki kişi mit gitsin. <gülüyor> sen mısırla o kızla Şeyle Mustafa. 3 long. Bomba da long. Aya, düştü onlar. Hattr'leri düştü onlar. Arada dönüldü. Güzel. Bizimtiğimiz var mıydı? Senin hiç oldu. <gülüyor> Sıkamıyorsun Çektik ama hata mı yaptı değil mi? Yok yok Neyse, gerek kaldık. yok çekelim. Ya. Hızlı bir track değil. Yani. Tamam şimdi Hı. yatıyoruz. Çok Tek değil, olur zaten gel gelin rushlayalım ya. Olur tamam tutacağım ben o zaman sadece. Long <Gülüyor> boş. Long boş. <Gülüyor> B dönmüyorlar bu zamana. Nerede öldü? Nerede öldü? Teele base'den vurdu adam. Yol no, koş hala doğru, doğru var Gönüyorum stiden Bir tane mid kapıda var Bir tane de B kapıda var Ulan sona puslu Eren gördün mü beni? Gördüm bak tamam, B'deler Dur dur reklam ölme saklan buralarda bir yerlerde paralar da yedik abi bana zırh çekmeyin le le le abi. Mite'dan şort atalım. Mite'e tak bari. mi? Temiz, temiz. Bir lonca bizi geldi lan. gir kral. Bir gir gir. Nereden girmiştin? Yanlış informasyon. Çok kanka emri ederim ben sana değil ya. Bunlar burada çatışınca girdiler dedim sana. Yani. Yani. Yani. Siçi geldi değil mi? Siçi geldi değil mi? neyse yavaş oynayalım o zaman ben şeye pitte atacağım kit alabilen varsa kit alsın aldım aldım yok ben almışım pardon flash var lakma lakma pitte zonk oluyor yanımda çok ses var dönüyorum ben Girdi abi 90 girdi lan. var, pitti AWP abi. İşte dal çatlat çatlat çatlat. Ha, oyala yaran girdiler bizim. Sayıda girdiler bizim. Sağ için tutun, bak, sına. OK, Smoke geçe, Gitme gitme mısta gitme. O nasıl vurdu o beni? Bir de dürbünsüz Nasıl vurmuş oğlum? Dürbünsüz vurdum. E keleş de vurmuş ne dürbünsüz vurdum. Smok'tan vurmuş. Havuzda, Havuzda. sol köşede sol köşede. Güzel abi yasın orada bekleyin. Gösterme gösterme. Mısır bekle evet. orada bekle hiç çıkma. Şimdi kaçar. Yerini bili artık yerini bili artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz yedik. Senin için zindandan öldüm be. <gülüyor> <gülüyor> abi ki abi ha. Ne o? Yerini biliyor dedim. biliyor <gülüyor> dedim adam. Çarçek mistik öyle durumlarda korkar adam. Eyvallah, sadece. çıkar. Donte, Donte, bakıyor. İşte bakarak bakara kaplıyorlar dikkat et. Short var mı short takıyorsun herhalde. Takıyorum. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Hala iyi bir Tam kapının orada. Ateşte. Aluzda, aluzda da var. bak. Abi, abi. Böyle ne yapalım mı? Olur. Olur diyeyim. Olur. Geç kaldım. <gülüyor> Ben al, de 3 çek şey, şey, şey, şey, Ben de Eren sen bak gerisi şey ait. Kanki bunu da mı isim 같ıyor? Short, tail, short tail. Kanka, yeter kapının arkasına yap. Dong flash, dong flash iki. Beyler adamlar arkadan geldi. Ne vermiş olur Short temiz, short temiz. Long tamam, Longa çıkışılar. Hemre, sen oradan batar. Short çıktım. Longalar ya. Beni bu seviyor musun? Akte, ah Akte. Ah Uduya saklanmış. Uduya saklanmış. Saklanmış. Saklanmış. saklanmış. Bir tam. Var mı bomba? Neler var. var? Siz kalamana arkadaş değil. kalva galiba kalva çıkıramıyorum <gülüyor> <Kral> <gülüyor> atabilir illa atabilir bomba düşte bomba düşte tekte site alacağım tamam tamam sonradan son Son elde A mitten bir düşüreyim Noki diyorum kişide ben de, kişi de -B -B -B -B -B -B. ben de onga bak Oh fila Aa, <gülüyor> <Wow, no, gülüyor> <no, gülüyor> ne yapıyorsun Emre? Gloo <gülüyor> fire. Gloo flashbang. Abi short dönüyorlar şu an. burada kanka gel ya. Farktan döndüler Tamam. Prıkdayım ben. Sağdan, sağdan çıktım. Hemen sağındalar. Devam et sağdan, sağdan devam et. Kayızen <gülüyor> <cim>, lan o onları... <gülüyor> <gülüyor> oy, oy. Bizimkileri de tarıyorum ben nasıl? <gülüyor> İyi öldürmeden ama. Ha, o panikle ha, ben panikte şey ben şey yapabilirdim, yapabilirdim, <gülüyor> yapabilirdim. Hem ne geldi misin geldi bana roll Malzeme mi O oh, da bir dakika varmış katkı diyama tamam ben middeyim nasıl gel biz B ye gidelim yere gidelim B'ye beni takip et kanka bak tabela var tabela var. oğlum bıçak atma lan beni de bıçaklayacak ama bir... long var geliyorum longa long doğru long var yani, abi çat o şurda bir short girdi Şu abi. Short girdi. Doğru adam olabilir. bir short Aa, geçmiş abi. mi? Geçmiş. Geçti girdi girdi. Onunla oynayalım. Dağanı koyalım. Dağanı koyalım. Helal be abi. Allah var ya. Fore şansımı bilmedim Onada 25 vurmuş Eko, eko, eko, eko. Abi bir kişi cıksın, bir kişi mit, A baby, sen bir şimit gerisi ağ. Baby sonradan dan alabiliyoruz ayağı alamıyor. Ben ayır, B'de ayır. de kim? Tam böyleyim ya. Sayda çıkacağım ben. ben biri kar, karın oraya yatsın biri. Bunu göstermeden. Flash geldi Flash tablo. Tamana koy. Bu sefer mi diyor? gel abi gel abi gel abi gel gel üstüne üstüne üstüne abi ölmüyor bu seni öldürmüyor ya abi soda ne soda ne yine aynı solda kafasına yiyorum ya Aya 3 kişi kafaya patlıyor bildiğin Aya -3, 3, -3, 3 kişi bombam yok ya ne fakir adamı sanırım site de bekleyeceğim ben de bombaları aldım,armor almadım ya oğlum 4'te çok lan Short. oturdu bombaya Abi geliyorlar abi şiş. geliyorlar iki kişi genel 10 geliyor genel 10 geliyor Bayağı short girdi Gördü beni lan karda saklan saklan saklan bombaya ne olur istersen bomba düştü Short Short short short Short yakın ha sahada gördüm yine Destron kabus, Destron kabus da. Haylat, haylat. Rabeye Long Nasıl Long kanka kapıya. bakıyor? tak tamam. atamıyorum. Short short bakabiliyor musun? Lanlar da attı. Atacağım, deneyeceğim de yok bizim. plan Koşma. Kaç kaç ya. Öldü gördün mü? Short <gülüyor> var. Yürüme kral var mı başka? Yürüme <gülüyor> kral ne abi. yapıyorsun? Short var abi. Short <gülüyor> var ya. <yani>. Short <gülüyor> temiz mi? Short temiz mi ama? Yok geçtiler. Girdi mi? Girdi mi? Geçtiler lan bir kişi kaldı zaten. <gülüyor> Zayt! Zayt! Zayt'te adam! Zayt'te adam! Oğlum B'de ne işin var Emre? <gülüyor> Neyi nereye gidiyorsunuz? Seyiren geçerken gördüm lan Yalnız görmüşüm Zayt'te mi? Zayt'teydi en son Tren gürültü yapıyor var sen çık <gülüyor> Güzel Smoke içinde de Burada bir tane. Yok, şu bunlar be. Evet, evet, mide smoke atmayın. Adam fix simekli smoke'lıyor orayı. Ben B'ye gidim bari. 1 short geçti mi? short 2 down geçti abi short <Gülüyor> desteğe geldi <Gülüyor> short girdi abi Bunu can alsan ki. Bakalım, bakalım. Amigimiz de kapı açıp değerini görüyoruz. Headphone geliyor geliyor bari. İşte bir kişi beyninde bakarsanız... kapatıyorlar. Aynen şort yazlık. Şort yakın, şort yakın tutacaklar. Tamam. Buradan. Orkeş. Bir daha bastı ya şorttan tekrar. Mit geçti bir tane. Bey dikkat. Abi mit var mı? Oh be. Beyder rahat nasıl tekler. Ya AWP var emro. Ah, ah, ah. Bit değil adam. Hıslaya falan geç. Bit ve AWP. Bit ve AWP. <gülüyor> kör olmaz. Kör <gülüyor> olmaz. Hıslagür, öldü o. Atla ak orada. Hıslıgür karşıya rampa. Bombam var mı? Yok temiz yok temiz. Ah, et, ben abi, ben en, ben. Ben. Aynen, bir tane Ya. kesersin ya <Gülüyor> Nereye geçti? Çıkamadım lan orada. Orada o kutu şey var ya, arabanın arkasındaki saman. Oraya da taklandın mı ölmüyorsun, eğer yüz Kaçan? 50 mi götürüyor 70 falan. 70, 70. Flash var abi. Short Short 2. Long abi long gördüm. Teben zorluyor bir tane. Oy, kar Oy, kar var. Ya, ya. Hadi git, git, git. git. gördüm de kaçtı Temiz orası hera. Kar bak, var bak, kral. Ya. Ya. Güzel. <gülüyor> Ha, gitcem ya. Ben B daha ben iyi koyayım. Bir daha iyi koyayım da. Ben de koyayım. Lan değişecek o zaman. Long range'ten man. Biz long Oradan çok geliyor. Dön pekeri döneriz. Ben de Ben de Beyler şort Şorttan geldi Bomba bizde bomba bizde, Aha, bomba sizde bomba sizde gitmeyin Silahlarını alın Karanlıklıyım karanlıklıyım Tamam Emre sen şey taburlara bak gitme, gitme gitmeden gitmeden bak dışarıdan bak abi Mide Eren bakıyor ne? Sen T-Base'den bak, sen T-Base'den yukarı bak, Emre'yi de koru Heh Emre'nin arkasına baksan. Güzel, tamam, konumunuz güzel abi, bekleyin Ben ölürsem, bir de bakarsın Aynen, tamam, gelene göre infolarız Şort var Düştü Bozma Sevilemezse double door olacak bence Bombadı göremiyorum, ben adı, dışarıda mı? biraz Ondan daha sağ çıkartsan görürsün bizde bizde bizde ben görüyorum güzel ekodan iyi mal kaldırdık hem sen bey ben bey çıkacağım tek başıma hem de sende avp var şeye <gülüyor> tamam. sen mid bak ama midten şu de şey de evliler, ben de şorta yakın oynayacağım. Tveniz var solda dikkat et. Tvenize bakma. Daha güzel. Abi short geçtiği gibi söyle bana. Tab'a girdi. B'ye girdi. 2 kişi. Dur be lan. Kutu arkasında shorta sıçtım. Lanı bırak ya lan. Bu arada ya. Meneler doğru kaç. Garda bire ya, garda bire işte. Teren geliyorlar arkadan, 2 bir şey bir şey görmene Ecoin Absidataçı Absidataçı bir zona girer zona girer ko kalıyorum ya Tamam, tamam ben, ben silah var. Ben de para vardı kalıyorum ben. Tam bir de bakayım. Rush van rush van. Üçlu boşlu. Üçlu. Üçlu. Gel buraya gel buraya. Press me check press me 2 tane short yakın var. bir tane mit var. Cepaha da hızlı girin abi. Hayır. Helal. Helal. Hızlı girin. Mide dikkat edin. Bir tane mit yakını var. Adam attı. Intentional. <gülüyor> Intentional. Şimdi nerede abi? çıkmadı adam ya vallahi. Tam yiyeceğim. ya da yoksa Öldüm var mi? yoksa, mi? yoksa, yoksa, yoksa var mıydı orada Bu bir adam mı kardeşim Ya şurada <gülüyor> <ya gülüyor> <o süreç gülüyor> <alana, gülüyor> şey geliyor Yine <gülüyor> short geçti, şort geçti. kart diye işte. Giriyor muydu? Giriyorlardı. Giriyorlardı. Daha sıkıyor. Aa, o na bir o... şey var Navi ya, çuval, şey var onlar. Ya çuval onlar? Valla ya Aa, kork, kork. Kit var mıydı bir yerde? Var mı sen? İyi e, tamam yetişirsin sen Silah var mıydı bildiğin Ne ağrı çıkıyorum tekrar Hadi gidelim. Dark var. Dark hep aynı hareketi yaptı. Short. Short. Short bir tane. Öldü mü? Öldü öldü. Dönmüyorum iyisin. yakın abi? çok şu an mid-watch da long büyüktüm selam güzel 10. <gülüyor> thanks, thanks. <gülüyor> da <Oncuda> orada geçti <gittim>. mi? <gülüyor> bırakmayın, bırak <gülüyor> güzel iyice fakir kalsınlar, vurun dark'a nasıl düşüren? dark'a mı? Bakıyorum bir tane daha bakıyor. 3 eldir geliyorlar. Benim ben de düşürebete ben şey düşürdüm. Düşürdüm, Ağzeyi, de düşürdüm. 12 sen ne diyorsun? Ha. Hayır ben, ben de baktım ya, ya gelmedi bak. Kazan B olacak bunlar. B var, B var. B kalabalık abi girdi. Hazır be adam hazır düz geç kan kapıdan. Kapıdan geç. Sen kapıdan solunda bak. var. Çok durma. Neredeydi? Hayır. Neredeydi? Çok durma. Karşıdan, koş Tomlar. Heyecanlandı kardeşim. Adamı aramadım, bombaya yöneldim ben. <gülüyor> onu bırak. Eren mid baktım ya, B'e geç kaldım ağzım. <gülüyor> ben gittim girmişlerdi Orada bir cahillik yap. Tut yap ya. Bir rant kaldı Sen böyle davranıyorsun. <gülüyor> <şunlar. gülüyor> Eren şok yakınım ağabey. Oh! Bomba düştü. Ne yaptı ya? Bomba düştü şok. AVP alabiliyor al muyum? Kalmış Akancı senin Kim mu çok mu kendine dava yapıyor? Nezet o pazar kız tez büyük çatışma yapıyoruz. Allah Allah. Parka sen Glower geldi. Ha, burmitte dikkat edelim. Dikkat edelim. Abi üstünel <gülüyor> var. Glower girdi, Glower. Ya. Atando. Bomba düştü abi, gelin hemen. vardı ıı, ıı, ıı, ıı, orada gördüm haperde gördüm haperde teneke nerede teneke aldım girdi yaldım bomba yaldım Bekle kursun Fakir atabilir, break hemen, atabilir girme. hemen girme Bekle bekle Crack Bekle Aa gittin Sami ya. Ah. ya öl be Saçmalığa bak ya var Kılıç bir, bir, bir, bir tane daha fil aç bir smoke olmaz smoke'ları siye ama Tamam smoke'ları flash saklayalım siz ona atın flash'ı Sağa geçti sağa geçti Sağa geçti abi Anam vuramadıklar Arkadan da gidelim Botları botları var bir tane Eko, Eko Gider gidelim Arı gidelim B'ye gideceğiz sanacaklar Gidelim abi Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum çıaltma, çıaltma, tamam. Charlesan? Ne yapıyor? lan. Bir tane gitmiş. Nasıl gider ya? Evlat. Giremiyor musun? Geçiyor. Gel. Temiz abi. da gelebilir ya. Arkana gelebilir mi? Basta orada Abi bir saat bir de yolda var. Arkanızda, ha? arkanızda. Tam daha geliyor, hemen arka. açmayın o mesafeden şu şeyi skopu ya. Karıştığın kaldı heyecanlandın? <gülüyor> hadi. Hadi, hadi adamlar, adamlar bir eksil olsun. Tahmin, <gülüyor> tahmin edemedim ki. Yine oynayalım ya. Flash geliyor. Ben short gidiyorum. Hatta tamam, iki short ya. gidelim. Yaptılar, biz de geliyorduk short. Girme kral girme. Short tamam. seri, short seri. Gireceğim. Oha lan nasıl vuramadım? Abi sıfır diyor. Bomba bizde gir. Show takılacak ha. Alsayt, alsayt. Show takılacak. Short geliyor. Short geliyor. E, short geliyor. Şapa, şapa. Abi benim yüzünden yenildik ya. Getin, vuramadım getin, getin, getin. orada. Ne ki? tamam var keşke Tam mid'i açacağım be lan. Çok zor oldu bunun böyle. Bekleyin, avantajı etmeyin. Ne? yatın burada. <gülüyor> gitmeyin İyi yaptı. Eyaptı. Ya senin info'na göre gireceğiz üre. Canı bir düştü. Öle mi gidelim? Bak finalde bir tane öldürdüm abi. Kör oldum. Şortta bir tane öldürdüm. Bombayı alalım ya. Bir tane de vurdu. Hadi be, B'ye tamam, gidin, B'ye gidin. Derin sandık tüneli. Nerede o ab? Nerede diye rahat rahat geliyor adamlar. Bedemiz diye bedemiz diye abi. Kusmuş de demek, kusmuş demek. Daya bir diko atalım, longa girelim Atıyorum ben. At yani. kalkacağım. <gülüyor> da burada yakın bekleyin, long gireceğiz. Abi, düşmeyin sakın. Biri var, abi düşmeyince yakın da kim dire şu botları vermede rahatlayabilirsiniz hadi otur o ya botları yap botları yap şey biz muyuz ya giriyor giriyor tamam var tamam var end of ha ha Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. çok sonra geldi. Abi şu abi. Şey abi. Ya. Evet. Dur. acaba atar. acaba atı yok. O o'ya koy istiyorum. Yok ya alır abi. Çok açıktaydı. Ben ben yapacağım ben. O yakacak ordu kusursuz olur. Geçiyor. Ben de geziyorum. Hadi ben de geliyorum. O birinciyi vurursak çünkü eli alırız. Siz tam burada tam burada şeyi tutun o zaman. Aynen. Ne sen orayı tut? Yürü. Var mı filan? Yok. Abi, bir gel tane gel. Daha var, bir tane daha solda. Yok, yokayım Bir long, var. Bir long, var. Gel şunu, be. Tamam, gir Tamam, gir, gir hızlı. Tamam, adam noktu. Bak. bakın. Oto nerede abi? Polo nerede? Oto sondaki adam galiba. On beş, on beş, nerede? Ab beş, ab beş, ha basılı tut abi citi geldi citty geldi ota nerede ya yok mu lan ne bak sağda en köşedeki değil mi yok abi ode değil salmışlar atmış olabilirler Patmış ya inşallah yani. tekrar yapalım abi o yine mid tutuyor ona vurduk bitmişler tekrar yapalım flash <Gülüyor> tane de girelim ben yanım tic atıyorum da ondan siz abi orada gürültü yapın biraz Ha sessiz gireceğiz mi? O oh ya. Ben flash'layacağım seni yaklaş. <Gülüyor> Gir flashback. Çok. Güzel. Abi şok oldu ya. Şey de Sitere. Sitere de Fiyat adı, gidelim abi. Gidelim gide abi, gidelim. Gide. Gide dikkat et. Hey, silah için. Sitere yürüyorum. Yürü. Bir lan sitire o. İçeye onu vursan bitiyor. Yat kafanın altına sen. Göster oradan ben. Gördü beni, gördü beni. Gördü. Abi Murat'la Murat'la. Abi ولد vurmak lazım. Bu adam çok iyi, bu çok iyi oynuyor. Ya hile ya da hile. Hadi nok giderim artık ya. He, öle mi oldu şimdi? Abi AWP aldı mı? İntiyi düşürebileceğin? Abi bu sefer anlıştım. Sen mide al abi. Bizler anlı alalım. Ve Emre Amel öldü mü? Dikkatlice sıkıyor abi. Kaçtı yere, kaçtı yere. Orada yakın yakın. Beni karşıladı. Beni karşıladı. Kafızla, nazla. Bunu bakamaz dur. mı? Kartemiz, kartemiz. Anyways odatam. Anyways odatam. Saldıracağız, lan abi adam abi üçünün adam üçünü zaldı ya. ya gitme gitme kral oh. git tre ah. geldi yanında abi ya yani 41 killim Hadi abi bu sefer başlıyoruz. Atın flaşı. İşte güzel bir yapalım nokta. Let's go my brother. Let's show him. Let's show him. Tamam. Ol lan özsene be. 79 vurdum. Şunu öldürün lan. Long'da gelsin. Krallar emde. Onu vurdunuzun bitiş kaçma Öl, lan, öldürdüm lan. Öldürdüm. Evet, t t B evet, var, var. Sit, iyi be, var bir t tane. Be kur bombayı. Kur kur kur abi. Birinin üstüne neler var? Aynen oradan yukarı bak abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Daha var. Bu indox. Can Yukarı bak abi, yukarı. Bak yukarıdan düstepe. Daimi, daimi geri gele alakalı, Tünelden kaç. yapalım ya yakınızda olur smoke flash yağdırın so be havuz asım, havuz asım, havuz asım, kapı ben de evet ben görüyorum temiz Hemen plan hemen korun abi. Yerini altına gir. Tünel geldi, tünel geldi. Onun camına da dikkat edin. Sönel neden Tünel var, tünel var. Cam var, Bir tünel, bir cam. Camdaki kapıyı aç. Kapı, kapı. Alalım Brandı al abi randı al <gülüyor> Helal ya Öldün <gülüyor> al Demek ki B oynayacağız abi Bunlarla yakın mesafede çatışacağız Devam tamam. Uzak ama zaman gidelim Ben yakın Abi herkes bir yere baksın ki tünel dedim hepiniz tünelerden uzak kapıdan yolda. Ben cam yandı cam yandı camı, camı bıraktım. bıraktım. Flash atacağım. Atıyorum girdiniz. Sumak sumak sumak play. Sumak yok. Doğan kişi. Doğan kişi. Ela Ela geliyor. Plant, plant. Mıstık. Çok iyi, helal Çok be. Ooo. Gelin, gelin, ya. Be, gelin. <gülüyor> <gülüyor> Devam abi. Gelin mi B? B, B. Patlayana kadar <gülüyor> Bir bakayım şuradan bardağın. Sen bak, no, no on, ona on, dikkat on, edin, no iş, iş gelebiliyor. Iş gelebiliyor. On, onlar şimdi her şey diyor. Bu sefer be gelmeyecekler, bu sefer B'ye 1b 2b 3b Random dürbünden ortadan, yerden, miteden, miteden, miteden aldım. Gelakan geldi <gülüyor> ben adamları gördüm ama kaçıyorum dur dur. Ben hiç <gülüyor> sıkmadım ben hiç sıkmadım senin bıçakla arkamdan geliyor adamım. Ben iki tane gördüm iki gördüm bir dondu kaçtı bir Abi birer iki değil kaçtı. Bakalım böyle gidelim. B'ye doğru gidiyoruz infoya göre devam. Tamam. Aynen Hayır. Abi çok eğlenceliydi ya. Üç varsa sağa. İki, i̇ki, bir tanesi mitma muhtemelen Smoke. Smoke. Giriyoruz. Flashlıyor herhalde. Girin abi. Gire abi. Gire abi. var bir tane barilde. Abi var. Çek, e, sağda köşede. Bin kardeşek. Güzel son adam ha lowerdaydı. 50 küsür vurdum ona. Nasıl da yerin güzel beki orada. Gelmiş, <gülüyor> gelmiş. Efendim, <gülüyor> Helal be ya. Helal be. O da böyle oldu abi. Ben. Bu gitmedi mi yiyor. Of for sure hak etti içer. Yok yani. gelelim mi? Yok gel. devam. Birisi baksana o zaman Şimdi var dürbün Eren sen baksana Neyse bakmadım yürüyün Mid dönün mid dönün Gel kardeşim gel kardeşim Çok güzel arka geldi arkamız geldi yok yok yok yok yok 99 vurdum tamam bu adam öldüyse aldık rand'ı B'ye giriyorum ha B'ye bak, bak gel, gel. A side A side A side B B B B Bomba almıyor şuradan yok bende bende oncanım var ya. gel abi bence oradan bakmayın biraz daha gelip adam zonk'ta ben. Sultan da dönebilir. Sena ben de kralus. Amet geliyor. Yoselme, yoselme. Ali son oldu bu adamda. Kendi de dönüyor. Yoselme, zamanı zamana. helal la beraberliği garantiledik girin abi beye kutluyoruz beye bekleyin ben info vereyim size yakın be altı yakın altı çektim ben de ne diyorsun ya hala böyle comeback görmedi girdi değil mi? girdik girdik Girdi değil be? Smoke geldi, smoke geldi. Sadık kod. Telaşlıyorum girecek sen. Yok bekle. Gel kral. Kralı gel, beklem orada gel. Geldi gelin şu alın şunu dönün şorta dön. geldi yukarıda yukarıda diyorsunuz öldü yaa öyle giriyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun şıkkır lan şu biçim neyse abi İyi, selam <gülüyor> Ben kaçtım. Eyvallah, eyvallah Ben de kaçıyorum. İyi oyunlar. İyi geceler. Ben de kaçtım beyler. İyi geceler. Eyvallah. Kıyafetleri yeni olmalı. Siyahlıya. Vay şu çocuğa bak. Siyahlıya. Hı -hı. Evet. Kıyafetleri yeni olmalı. Hayır. Pervoy siyah sihirle yıkandı.